Teknolojik'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Marvel's Avengers oyununun incelemesiyle karşınızdayız. Bugün özel gördüğünüz gibi şöyle figürler getirdik. Avengers figürleri. Ee, burada Iron Man var. Iron Man'in laboratuvarda çalışan hali var. Black Widow var ve Spider-Man var. Yalnız bu figürler öyle çok dandik figürler değil. Oğuz arkadaşımızdan aldık. Neydi Oğuzcu bunlar? SS Fücü SS -Figü Arts -Figü Arts. <gülüyor> Bunların değeri ne kadar şu anda peki? Onun bilgisini de alalım senden. Yani 1500 ile 2000 arası değişiyor. Yani bu 4 tane figür yaklaşık olarak 1500-2000 TL'ymiş arkadaşlar. Ee, Tab bunların bütün eklemleri oynuyor. Öyle bir olay da var. Yani şu ayak uçlarındaki şeylere kadar oynuyor bu eklemler. Ee, inceleme için istedik Ozan. O da getirdi sağ olsun. Böyle masamızda bir ayrı bir ambiyans olsun istedik. Gelelim oyunumuza arkadaşlar. bildiği üzere Marvel Avengers uzun bir e, geliştirme sürecinden geçmedi. Yani geçtiğimiz senenin böyle sonlarına doğru duyurulmuştu. Fakat duyurulmasıyla birlikte tepkiler de beraberinde gelmişti. Neden tepki çekmişti? Çünkü o dönemde arkadaşlar hatırlayacaksınız Endgame filmi çıkmıştı. Endgame filmi hali hazırda Avatar'ın rekorunu egale ederek hatta kırarak tarihin en çok hasılat elde eden filmi olmayı da başardı. Dolayısıyla çok geniş kitlelere ulaştı. Ve artık insanlar bazı karakterleri kafasında bazı oyuncularla eşleştirdiler. Mesela Iron Man denildiğinde Nedir? Aklımıza gelen ilk isim Robert Downey Jr'dir. Burada hatta figürde bile ben bakıyorum. Robert Downey Jr'ın yüzünü direkt olarak koymuşlar buraya. Yani oyunda baktığımız Iron Man ise tamamen farklı bir kişilik. Yani Robert Downey Jr'la alakası yok. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için Avengers'ın oyunu biraz eleştirildi. Dedim ki ya en azından filmdeki aktörlerin yüzlerini aktarın. Fakat bu da Square Enix'in çok işine gelmedi. Çünkü... Aktörlerin yüzünü oyuna aktarmak demek tamamen bir külfet anlamına geliyor. Yani şimdi Robert Downey Jr.'ın kaç para yani kimse bilmiyor ki. Sadece Robert Downey Jr.'dan bahsetmiyoruz burada. Çünkü oyunda Kaptan Amerika vardı, Black Widow vardı, Hulk vardı. Spider-Man'in PS4'e özel olarak sonradan ekleninceye açıklanmıştı. Thor vardı yani... Böyle ağır karakterlerin hepsi bulunuyordu. Bu da oyunun yapım maliyetini bir hayli artırabilirdi. O yüzden bu işe çok fazla yanaşmadılar. Oyun birkaç böyle gecikmeli olarak yani ertelenme safhasından sonra geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. Peki bizleri nasıl bir oyun karşılıyor? Asıl bizi merak ettiren konu bu. Genel itibariyle bakıldığı zaman arkadaşlar süper kahraman oyunları böyle çok fazla böyle aman aman triple işleyeceğimiz oyunlar olmuyordu. Ne zamana kadar? Batman Arkham serisi ve Spider-Man oyununa kadar gerçekten bu bahsettiğim oyunlar hayli kaliteliydi ve süper kahraman oyunlarında çıtayı bir üst seviyeye yükseltmeyi başarmışlardı. Dolayısıyla Square Enix'ten bizim beklentimiz de en azından bu tarz bir yapımla karşımıza çıkmalarıydı. Fakat Square Enix'in işi çok zordu. Bunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Neden? Baktığımız zaman hem Batman Arkham serisinde hem de Spider-Man oyununda odaklanılan tek bir ana karakter vardı. Yani bütün oyunu bu ana karaktere göre dizayn edebiliyordunuz. İşte nedir? Spider-Man için yüksek binalar lazım. ağ atıp sağdan sola gitmesi lazım. Batman için farklı anekdotlar gerekiyor. İşte peleriniyle süzülmesi, konması gereken yerler lazım. Ters duracak böyle çıkıntılar gerekiyor vesaire. Fakat Avengers söz konusu olduğunda birden fazla süper kahraman var. Ve bölüm tasarımlarını, bu süper kahramanların hepsine uydurmak zorundalar. Ki bu da gerçekten zor bir iş. E, tabii biz burada... İlk baştan da açıkçası ben kendi adıma konuşmam gerekirse oyundan çok fazla ümitli değilim. Yani oyunda eksi yönlerin artı yönlerden daha fazla olacağını az çok tahmin ediyordum ki sandığım gibi de oldu. Fakat oynanışı bu kadar iyi beklemiyordum. Oynanış benim beklentimin bir tık daha üzerinde yer aldı. Dilerseniz ilk olarak hikayemizle başlayalım arkadaşlar. Oyunun hikayesine baktığımızda zaten biliyorsunuz bu tanıtım videolarında falan da böyle bir felaketin gerçekleştiği günden bahsediliyordu. Ve sonrasında Avengers'ın. Dağılıyordu. Aynen oyunun senaryosu da bu şekilde işliyor. Oyunun hemen başında o kara güne gidiyoruz. çeşitli olaylar oluyor. İnsanlar ölüyor ve Avengers bu olaydan sonra dağılıyor. Ta ki ne zamana kadar Miss Marvel ortaya çıkana kadar. Biliyorsunuz Miss Marvel Marvel evrenindeki tek Müslüman kadın karakter arkadaşlar. Miss Marvel aslında oyunda ilk başlarda sıradan bir insan. Daha sonrasında özel güçler kazanıyor. Ve kazandığı bu özel güçlerle birlikte... Avengers ekibini tekrardan bir araya toplamaya uğraşıyor. Bu açıdan baktığımız zaman oyunun hikayesinin sanki Miss Marvel üzerine kurulu olduğunu sanabilirsiniz. Oyunda ilerledikçe hikaye farklı bir evreye ulaşıyor ve bütün karakterlerine aslında böyle daha işli dışlı oluyorsunuz. Yalnız şunu eleştireceğim bu durumla ilgili arkadaşlar. Oyunun hikayesi sandığınız kadar uzun değil. Yani böyle ortalama olarak 7-8 saat gibi bir sürede oyunun ana hikayesini bitirebiliyorsunuz. Ve bu ana hikayede zaten bir bölüm Avengers'ı bir araya getirmekle geçiyor. Yani atıyorum ilk başta işte Miss Marvel'la başlıyorsunuz yolculuğunuza. Sonra işte Hulk katılıyor, Iron Man katılıyor, Thor katılıyor. Diğer karakterler katılıyor vesaire. Tam böyle Avengers bir araya geldi dediğiniz anda bir bakıyorsunuz. Oyun bitmiş. Bu arada Spider-Man'de yere düştü. Hemen kaldıralım Spider-Man'imizi. Fakat oyun bitti diye üzülmeye gerek yok. Neden diye soracak olursanız. Yapımcılar oyuna farklı modlar eklemiş arkadaşlar. Burada... Genel itibariyle co özellik ön plana çıkarılmaya çalışılmış. Nedir? Arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar işte her biri birer süper kahramanı alıyor. Ve size verilen bölümlerde gücünüzü ortaya çıkarıyorsunuz. Bu bölümler genel itibariyle git şurayı koru, işte buradaki askerleri temizle, şunlardan o alanı temizle gibi basit görevler oluyor. Öyle süresi de çok uzun değil. Genel itibariyle tabii sizin oynayışınıza bağlı ama böyle 10 dakikada, 15 dakikada halledebileceğiniz çıtır görevler diyebiliriz fakat bunlardan o kadar çok var ki bir süre sonra kendini tekrar etmeye başlıyor arkadaşlar ve ister istemez canınızda sıkılıyor. Yani hikaye modunu oynadıktan sonra ben bile şu görevlere göz atayım bunları da bitireyim derseniz yani oyunu toplam olarak bitirmeniz böyle 100-200 saati belki bulacaktır çünkü ben denemedim. Hani birkaç tane görev aldım baktım hepsi birbirini tekrar ediyor. Çok da böyle zorlamadım açıkçası. Gelelim karakterlerin gelişme ekranlarına. Biraz gelişme tarafında saçmalıklar Yok diyemeyeceğim açıkçası. Böyle çeşitli envanterler buluyorsunuz. Kutular buluyorsunuz. Bu kutulardan çıkan araçları işte bileklerinize takıyorsunuz. Ya da ne bileyim çelik giysi falan Tabi e, bu oynadığınız karaktere göre de değişiyor. Atıyorum Iron Man oynuyorsanız oynuyorsunuz. Iron Man'in lazerini falan değiştiriyorsunuz. Tabi burada Tony Stark'ın yapamadığı lazeri hangi beynin yaptığını sorgulamakta farklı bir durum. Dolayısıyla burada baktığınız zaman mantıksal açıdan saçmalıklar yok değil. Yani şimdi Hulk'u ele alalım mesela. Hulk ne bileyim yani... Kalkacak kutu alacak kutudan bir şey bulacak daha daha çok güçlendim falan mı diyecek. Bu da yani oyunun mantığını biraz baltalamış diyebilirim arkadaşlar. Bu konuda deneyeceğim diğer bir unsur ise Hulk'un yumruğuyla şu Black Widow'un yumruğunun eşit hasar vermesi. Yani oyundaki Hulk normal yumruk attığı zaman böyle çok fazla hasar vermiyor. Aynı hasarı kalkıp Black Widow'la vurduğunuz zaman da verebiliyorsunuz ki Black Widow'la Hulk'un yumruğunun aynı olmadığını hepimiz biliyoruz diyebiliriz. Ne yapmış yapımcı? Temel bir dövüş dinamiği yerleştirmiş ve bu dövüş dinamiğini tüm karakterlere uygulamış. Bu filmlerde görmeye alışık olduğumuz bu işte Iron Man'in lazer saldırıları, Hulk'un şöyle çarpması falansa ne olmuş arkadaşlar? Özel hareket olarak oyuna yerleştirilmiş. Yani her karakterin özel saldırıları mevcut. Bunları işte ilerledikçe falan da açıyorsunuz zaten. Puan topladıkça level kastıkça da açıyorsunuz. Ayrıyeten şunu da belirtmek istiyorum. Her karakterle yapabileceğinizde farklı saldırılar mevcut. Nedir mesela? Uzaktan saldırı bütün karakterlerde mevcut. İşte ne yapıyor? Iron Man lazer mazer atıyor bildiğimiz gibi. Bilekli de o zaten silahlarıyla ateş ediyor. Kaptan Amerika kalkanını atıyor. Hulk ne yapıyor? Mesela Hulk'a baktığınız zaman dersin ki ya bu uzaktan ne saldırısı yapacak. Olur mu? Yerden bir kaya parçası çıkartıyor. Nerede olursanız olun. Bunu fırlatabiliyor arkadaşlar. Yani mekan zaman hiç fark etmiyor. İşte bir demir bir şey üzerindeyseniz kalkıyor oradan. Yerden bir demir şeyi çıkartıyor atıyor. Genel itibariyle saldırılar yapabiliyor. Burada benim eleştirim şu. Mesela Hulk yerden bir şey çıkartıyor. Yere baktığınız zaman hiçbir şey yok. Sadece böyle saçma sapan bir efekt vermişler oraya. Dolayısıyla böyle gerçekçilik o anlamda çok fazla yok oyunda. Yani fizik motorunun biraz vasat kaldığını söyleyebilirim. Aynı şekilde gidiyorsunuz bir yeri yumruklamaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Bir yerde ya da gidiyorsunuz yürürken kolunuz o yerin içine giriyor. Yani oyunda buglar var mı? Evet var. Yani görsellik açısından biraz sizi memnun etmeyebilir. Tabii burada... En başında belirttiğim gibi 5-6 tane süper kahramanın kalkıp da tek bir oyunda toplarsanız işler biraz sarpa saracaktır. Bu da zaten öncesinden bilinen bir durumdu. Gelelim diğer oynanış dinamiklerine. Nedir? Mesela Iron Man'in uçma dinamiği. Biliyorsunuz Iron Man uçup gidebilen bir karakter. Fakat bunun sınırlandırmışlar oyunda. Yani kalkıp böyle kafanıza göre gökyüzüne çıkayım oradan dalış yapayım gibi bir durum söz konusu değil. Belli seviyelerde uçabiliyorsunuz sadece ki aynı durum. Tor'da da söz konusu arkadaşlar. Öyle çok yükseklere uçamıyorsunuz, kaçamıyorsunuz. Dolayısıyla zaten hikaye modunda Tor'la oynadığınız bölüm 1 ya da 2. Orada da zaten böyle alçaktan alçaktan gidiyorsunuz ve düşmanlarınızı öldürüyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Mesela bir görevi tek başına çıktığınızda atıyorum kovup oynamıyorsunuz. Yanınızdakileri tabii ki yapay zeka kontrol ediyor. Yapay zeka kontrol ettiği zaman da böyle çevrenizde anlamsız koşuşturmalar olabiliyor. Ayrıca... Yapay zekadan çok böyle bir destek beklemeyin. Atıyorum Iron Man ve siz de ne, ne oldunuz diyelim böyle işte Miss Marvel oldunuz. Iron Man biliyorsunuz lazerleri falan var uzaktan böyle. Ateş edenleri kolay bir şekilde alabilir. Fakat buna gelmiyor Iron Man. Ne yapıyor? İşte sizin yanınıza takılıyor. Böyle yanınıza gelen olursa onları pataklıyor. O uzaktakine asla ateş etmiyor. Yani size o yönde bir yardımı dokunmuyor. Burada da yapay zekanın çok böyle aham şahın bir hareketinin olduğunu söyleyemeyiz. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Gelelim oyunumuzu değerlendirmeye arkadaşlar. Grafiksel olarak günümüzün oyunlarını yakalıyor mu diye soracak olursanız. Şimdi kısa bir süre önce biliyorsunuz Last of Us Part 2 çıkmıştı. Onunla kıyaslarsak tabii ki yakalayamıyor. Ama böyle ortalamanın üzerinde mi? Evet üzerinde. Yani biz bu oyuna 70 puan verirdik. O da ne için? İşte 5 tane süper kahramanı, 5-6 tane hatta daha sonradan da karakterler eklenecek diyor. Süper kahramanı bir araya getirmiş. Marvel evreninden tanıdık yüzler var Özgün bir hikayesi var yani filmlerle böyle paralel değil tamamen kendine özgün bir hikayesi var ve hikaye böyle çok saçma da değil oldu bittiye getirilmiş bir hikaye de değil hatta devam etse daha devam edebilecek bir hikaye lakin biraz kısa kesmişler bile diyebiliriz hani tam Miss Marvel Avengers'ı bir araya topluyor o arada hikaye sona eriyor yani siz böyle biraz daha devam edecek diye bekliyorsunuz zaten ama bir bakıyorsunuz oyun bitmiş. Öyle bir durum söz konusu arkadaşlarınızla co-op oynamayı seviyorsunuz, dediğim gibi dünya gibi görev var arkadaşlar. Yani girin böyle biriniz farklı bir karakter alın sabaha kadar oynarsınız öyle bir durum söz konusu. Eğer ben bu oyunu alayım arkadaşlarımla co-op görevler yapayım diyorsanız da yapabilirsiniz. Burada biraz tabi ben e, Square Enix'i şu açıdan eleştirmek istiyorum muhtemelen biraz mikro ödemelerden para kazanmak istediler. Çünkü e, ileride biliyorsunuz yeni kostümler falan gelecek bunlar da gerçek paralarla satılacak muhtemelen. Şu anda oyunun fiyatı biraz yüksek eğer beklerseniz muhtemelen düşecektir. Çünkü hani hikaye zaten dediğim gibi çok böyle geniş kapsamlı bir şey olmadığı için mikro ödemelerin de ön plana çıkarılmak istenmesinden ötürü ben oyunun fiyatının düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. En azından PlayStation için kısa zamanda böyle bir indirim kampanyası falan olursa Avengers da bunların içerisinde yer alabilir düşüncesindeyim. Bizim oyun hakkında görüşlerimiz bu kadar. Eğer çok böyle aman aman Marvel manyağı değilseniz ki öyleyseniz zaten oyunu almışsınızdır ama değilseniz biraz da beklemenizi ve oyunun indirime girmesini tavsiye ederim. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.